Sır gibi her şey, omzumda umut yüklü bugün Yarınım geçmiş gibi gerçek, koca bir ıta kaybedilen günde şeytanım ne de bir melek Hayat yolunda çok çabalamak gerek Sormayın bana halimi şimdilerde depresif ama yorgun bu yürek Her şey bomboş, hepimiz sarhoş Bazı zamanlar keyfim yerinde gözlerim hoş. Hayatı kasma sayamam ama yerimde asla Bildiğin gibi yaşa ver her şey gerisini salla Ölmeyi deneme tek kurşun ama yazık gençliğine Karanlık her gece kaçamazsın yakalandın gerçeğe gerçek, gerçek. Cevapsız birçok sorular var. var gitmek isterim ama yollarında dar Sundum ben her şey önüne de yar beni anlamazlar Sorma, sorma nasılım niye halimi sorma Yorma, yorma geri döner elbet değil savma Sorma, sorma nasılım niye halimi sorma Karanlık her yanım, ruhum şimdilerde kayıp saklı kaldı sol, sol yanım Ben neredeyim sondayım, düş kokan diyarlarım o bitmeyen rüyaları Tecrübe kazandım çoktan tek bir saçmalık kalmadı aşktan Bilinmez hatalar baştan umut sevgi de sil baştan Kalmamış engel yetmedi dünya gel hadi bul ya da gör beni Seninle günün bitecek elbet hadi gülümse kapat gözlerini her yeni bir gün dumanıma matem, ellerim yazmaktan viranet oluyor, yüzümdeki gülümsemem geçmişi silemem. silemem. Sen günü boş ver, her yeni bir gün anılara matem. Düşlerim aylı uzak olsa da ben kararların bazen. Sorma, sorma, nasılım niye hani? Sorma, yorma, yorma, geri döner evet Sanma Sorma, sorma, nasılım. Sorma